Zamanı oy, sesini sakla, unutulmasın Tarih düşür her yazının altına, aynaya bak, yüzünü göm, unutulmasın Bir gün küllerin savrulur nasılsa Bence sen bir günlük tutmalısın, solgun güller kurutarak yapraklarında Yağmurda yürü, izini koru, unutulmasın toprağa eşeleyen çocukların avuçlarında Şimdi kentlerin yalın kılıç geçtiği geçtiğin kırmızı, durduğun yeşil, unutulmasın. Dindik önündesin bir fotoğraf karesinin, o fotoğrafta hiç sarı kullanılmasın. İyi çocuk ol, acınlı bir, unutulmasın. Bu kez biraz uzun sürdü bu keder İçim ağırı bir taş gibi takılıp kaldı Acı takunyalar giyerek yürürdü yüreğimde Sevincin ise tüyden ayakları vardı Ve soruların ne çoktu benim Ellerim her taşın altını kuşkuyla aralardı İnan bozulurdum kimi göl mavi, yaprağın yeşil olduğuna Gözlerim her renkte saklı bir karayı arardı Bu kez biraz uzun sürdüm keder. Kollarımı iki yana açıp dans etmek istiyorum Mutlu olmak istiyorum Ey kuşlar, ey çiçekler